Merhabalar efendim, merhabalar ben Bay Higgs ve e, bilimsel meselelerim başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Hatırlarsanız geçen bölümde e, çok ilginç e, bilimsel açıdan, teknik açıdan çok gelişmiş bir e, yere gelmiştik, çok gelişmiş tesislere gelmiştik ve e, sesle ilgili bir sıkıntı vardı sanırım. E, bilimin sesini çok iyi duyamamıştık ama şimdi e, duyacağız. Bakalım bilimin sesi nasılmış? Thought I heard the pacification fields kick in. All right, nobody move. I'll handle this. Be warned, intruder. You are in the presence of a mighty think tank of big mountain. The collective geniuses of we. Why, Oppenheimer? Which one of you self-professed geniuses has been adjusting my volume knob? Who was it? Was it you, H? Oh, Dr. O, was it? Likely story. O couldn't spark two neurons if they were in a lattice of biomed gel. What? Me? Breaking news, Klein. It wasn't me, all right? I'm the robotical engineer. A to sound waves. That's his specialty. You always do this. You always demean me in front of guests. And it's not O, all right? It's... Enough! Either of you do it again. It'll be the last time. Now. sesi de böyleymiş. Ee, bilimin değerli takipçileri. Ee, sarım evet. Ben Beni ameliyat mı ettiniz siz? Ne oluyor? Oh, as Değil mi efendim? Böyle <gülüyor> şeyler demeyin lütfen yani. Lobotomi falan <gülüyor> yapılmamıştır. Ben de Lobotomite değilim ya ben. It's çok that şimdi. Kraterin dışında da bayağı gelişmiş bilimsel tesisler var. I <gülüyor> Eklemlerime bir şey yaptım sanırım. Ya terbiyenizi bozmayın lütfen. Efendim siz de bilimsel bir personelsiniz sonuçta. I don't know. kadarıyla diyor. Gördüğüm kadarıyla olmasın. Dr. <gülüyor> by ben bu şu an devre beni şaşırtıyor yani lütfen bir okey tamam bilim bilimsel birikimimle böyle bir şey yapacağım Tabi şimdi yeterince bilimsel birikiminiz yoksa yani şunun ne anlama geldiğini bilmiyor olabilirsiniz ee, ama aramızda e, tabii ki yeterince e, bilimsel yetkinliği olan e, personeller de vardır. E, ne olduğunu anlayacaklardır bunun. Hayır, bu random at all as and following our conversation the lobotomite understands us evet efendim anlıyorum good i'm findings duyuyorum çok anladığım söylemez nonsense can't comprehend us have you been in the men's hats again If we slog down hapçılarla, we'll dolmuş burası. Dünya sizler yüzünden yuvarlanamıyor be. Evet efendim, izin verirseniz konuşacağım. Konuşmayı keserseniz konuşacağım. Siz kimsiniz ve burası neresi? Lütfen bir açıklayın yani. Geçen sefer çok duyamadım sizin söylediklerinizi de. Belki rolünü yaptığınız şeyi yaratmışsınızdır. Bilmiyorum a with aradığınız bütün yanıtlar <gülüyor> bende değerli bilimsel personel sizin de, de sırlı değil bu sizin de e, bilimin muazzam takipçileri. sizin de aradığınız bütün yanıtlar bende unutmayın bunu <gülüyor> it can only be if, if it isn't, isn't my, my own colleagues own the mighty, mighty think, think tank of a big, mountain, mountain, big Mountain, big fools big all of you, of you. It, it is you i fight, dr mobius transmitting from my, my dome shaped dome, dome in, in the, the forbidden dome, zone, zone a zone that, that is, is yes, yes, forbidden, yes forbidden, forbidden to you, you know. even now my I deadly with güle güle efendim Sen, size de güle güle Clearly mad, driven insane by his flawed, and imprecise kindergarten-level research methodology. What are we going to do? There's no way we can breach the forbidden zone. There's us robot scorpions everywhere. The forbidden zone, where no brain has ever entered, nor ever returned. Except Dr. Mobius and the technologies that could save us. They are out of our reach. And Dr. Mobius tabletler telefonlar çok yeri düşüyor zaten. O yüzden çabuk kırılıyorlar. Materyal yapılan materyaller çok şey değil. Kaliteli elementlerden yapılmıyorlar. Periyodik e, cetvel net böyle yüzeysel kısımlarındaki elementlerden yapılıyor bunlar. Tabletler But what it's brain? We scoped that out. We böyle dedim. And for thought it yes, of it. it's regarding us even now with its big teddy bear eyes. If we ask it politely and leave the part about the unnecessary ruthless lobotomizing out may be favorably disposed Beynim mi çıkardınızsın? Lobotomi mi yaptınız bana? Gerçekten lobotomi mi yaptınız bana? O beyinde neler neler vardı efendim? Onlar hepsi kaybolamaz. insanlığın büyük bir kaybı olur o zaman. Dolu tabii bilgi ve deneyimle dolu o beyin. Beyni ne gibi deneylerin sonuçları var orada? Nasıl nasıl teoriler var biz birbirilseniz Ama bu işte hayran duyulacak bir iş. Beynini Nikola Tesla'nın bobinleriyle değiştirdiniz. Beyinsiz özelliği. Beyninin yerine gelişmiş teknolojiler yerleştirildi artık. Kafan artık sakatlanamaz, madde bağımlılığına karşı dirençli ve bedenin aldığı hasardan kaynaklı şoklardan korunuyor. Çok iyi. Evet, your brain is it's transmitting thoughts to you through the what the um The Tesla Baştan söylerim hayranlık olacak bir iş. your <gülüyor> was anywhere in the dome why you can access your commission centers. Circumventing the pacification field this is a no no. We have tarafım yara içinde çünkü ne yazık ki tıp bir alanında kendimi o kadar yetiştirememişim. Her ne kadar oldukça yetkin olsam da yine. Ayıptı referen terbiyenizi bozmayın lütfen. Bu doktor adı denen personel de biraz riskli sanırım. <gülüyor> All your organs began to cry for direction using your nerves as telegraph wires rather than let them send their signals I removed them as well Shh the organs go to sleep in your tanks Dahlia loves you Hasteleride uyumasın organlarım Kalpsiz özelliği göğsündeki izler beyin takımının söylediklerini doğruluyor Zehirlenemezsin ve yapay kan pompandaki filtreler kanamayı ve iyileşmeyi düzenleyerek Tüm iyileştirici maddelerin daha yüksek seviyede çalışmasını sağlayacak. Robotların kafasını karıştırıyorsun ve %50 daha az düşük ihtimalle seni kritik saldırılarla vuracaklar. Fark etmiyor, normal saldırılar da vuruyor. Geçen bölümden gördüğümüz kadarıyla. Wait, I mean, Ama ne diyorsun sen şimdi, omurgasız? Hoş olmuyor bu laflar. Ameliyatteki zorluklar nedeniyle omurganda değiştirildi. Gövden artık sakatlanamaz. Kuvvetin ve hasar işiğin arttı. E, ya ama yani bu bu bu diğerlerde biraz omurgasızım. Onu kabul etmek lazım. Şimdi gerçek gerçekdir, gerçek inkarı edilemez Ama inkar edemeyeceğimiz daha iyi gerçeklere de gideceğiz. Şimdi siz benim kalbimi, beynimi ve organımı mı çıkardınız, siz bilim etiği diye bir şey duymadınız mı hiç, siz nasıl doktorlarsınız, siz nasıl mühendislersiniz, etik, etik, hanım efendiler, beyefendiler, etik. <gülüyor> Bir beyin borulardan nasıl nasıl gitmiş olabilir? Şimdi anatomi hakkında çok da bir bilgisi yok diyor bu bilimsel persnelin çünkü beyin dediğiniz organın motor fonksiyonları olan uzuvları yok. O, benim beynim istisna her zaman, nasıl güçler olduğunu ben bile bilmiyorum artık. Yenemeyiz onu, kesinlikle yenemeyiz o zaman. Yine de denerim çünkü beynimi geri almam lazım. Belki Mobius ile anlaşıyorum, bilmiyorum. Rasyonel düşünceyle her şeyi hallederiz, siz merak etmeyin. Nasıl teknolojilere ihtiyacınız var? Yes, it is our only chance. A desperate plan that came to us after Mobius's first broadcast. Maybe, just maybe, if we reclaim these buried technologies, we can put an end to Mobius and the horrors spawning from the Forbidden Zone. Planınız tam olarak nedir beyefendi? Bana ayrıntılı olarak bahsileyin şu planınızdan birlikte çözümleyelim, birlikte bir analiz edelim, ne yapılabilir, ne edilebilir. Planı çok is very complicated. We are still calculating how it would work if it succeeded. Plan is our part of the plan. Tamam, yardım ederim. Excellent. This is turning out much better than the activate the retreat protocols and cower in my room idea I had earlier. Agreed. Oh, and I've used my robotical knowledge to um transmit the radio map waves to Benim bildiğim araştırma tesisleri bunu yapmaz. is correct. All we need are the schematics. This does not mean we do not want the cold hard technology, however. So do not give into your biological tired laziness and decide you would sweat too much carrying them you have a new spine use it and even if you die in the act of reclamation simply reaching them will auto the schematics to us that is still good for us Peki um... Bu teknolojiler biraz tehlikeli görünüyor. Patlıyorlar, uçuyorlar, kaçıyorlar falan. Ben ben böyle araştırma testleri görmemiştim hiç. Yani bizim tesis de oldukça tehlikeliydi ama ne, ne yani bunlar neden böyle oluyor? X2. Referansların kötü. Referansların şu an benim vücudumda rahatlatıcı hormonlar salgılatmıyor. A suit Güzel. Gizli gezegene gitmem yardımcı olacak bir. Zırh. Sonic tabanca harika bayılırım. It also gives a great bio gel massage. There, we have informed you of all we need. We estimate if you are focused your time investment will be minimal by our standards. If you quickly, you will be the recipient of a gesture of gratitude from us. We do not bestow these old world gestures lightly. <gülüyor> Tam ne kadar çabuk yaparsam o kadar iyi diyeyim. Çünkü siz de öyle istiyor gibisiniz. Efendim merak bilimin öncüsüdür. Olmaz öyle iş. Araştırmam, hiç araştırmam onlar. Siz merak etmeyin. At gözlüğü değil, bir laboratuvar gözlüğü giydim. Hazırım yani ben. So many sciences and developments, pass them by. Let impatience and the desire to simply finish, to end it all quickly and carelessly guide you. you test results, make a note about how quickly you ran our maze. An Challenge. Benim dehamı, ee, dehamın kaybolacağı hiçbir labirent yoktur. Bu dünyada, çağları aşan ee, sayısal deham halledecektir bütün bunları. Yani en kısa sürede bunu bitirmem lazım ama bir yardım etmeniz lazım bana. Bir destek olun. Terbiyenizi bozmayın efendim, terbiyenizi bozmayın. Bu nasıl etik? Bu nasıl bilimsel etik? Nasıl bir bilim etiği? Doktor diyorsunuz bir de kendinize. Ayıp, ayıp. Medeni olun biraz lütfen. Sütunlar mı? Ankstunay. So the radar fence that surrounds the big mountain crater will prevent, uh, protect you from straying beyond the facility. The mighty radar fence protects us all. Get too close to the blinking posts and the proximity warning shall be your warning. You are too close. If you get near it, your vision will blur as the electrodes in your head shut off one by one. Click, click, click. Possible memory loss will occur, along with long-term nerve degradation. It is tied to not having a brain attached to your nervous system. But the nerve degradation is nothing to worry about. Such degradation would take many lifespans to become evident, and all biology dies. Such tiny inconveniences are less than the greater convenience and conveyance. You Tamam, harika. Bu konuda başka bir şey duymak istemiyorum kesinlikle ve gideceğim artık. Size saygıdan, terbiyeden e, medeniyetten eser yok. Sizler kalitesiz bilim insanısınız. Sizler kalitesiz bilim personelisiniz. Kesinlikle düz dünyacılardan farkını izliyor. Ayıp! Daha, daha saygılı! Daha kibar düz dünyacılar gördüm ben. Dünya düzlüleri gördüm. Daha tabanca zaten sizdeyse alayım ben onu. Okey. Ondan faydalanırım yani. Ben sizden tabii ki daha mantıklı konuşuyorum. And what in Heisenberg's name do we need from X8? Anyone? I believe we need a new frequency embedded into the gun. It was designed to broadcast many sounds once charged. We just don't know the frequency. And it is lost in X8. Just as X8 is forever lost to us. Bu Gençliğinden birazcık daha fazlasını kaybetmiş görünüyorsunuz. Buyum. <gülüyor> Oh, I don't think so. Wait. What is he doing? I think he's ejaculating into the gun. Getting it. Ayıp it be. Ayıp be. Çok iyi be. Ding. Turkey's done. You give it to the lobotomize. I'm not touching that. Çünkü ben de dokunayım, değil mi? I'll do it if you two are going to be ashamed of your own technological needs. Let me give it a little sonic sterilization first. Ooh. All right, all antibacterial fresh. Here, my little teddy bear. I have thoroughly removed all Robco terminal codesview from the device. Gözünüzü seveyim lütfen şey yapayım. Enerji pilleri yani çok hızlı tükeniyor bunlar gördük yani e daha biraz daha fazla. Efendim sanki az önce sismik bir aktivite oldu ama emin olamadım. Belki uzay zamanda atlayış yaptığım içindir emin değilim. Neyse enerji pilleri verirseniz çok güzel olur çünkü çok hızlı sönüyorlar çünkü kütle şeyleri kullanmıyorlar yani çok somut şeyler kullanmıyorlar. I think Watts manufactured hollow discs, or was it hollow tapes? Never can keep those too straight. Anyway, we're out of small energy cells. Dalla, you have some. Why do? We... Actually, never mind. I don't even want to know. And no, I don't want to handle your batteries. Just pass them on to the labotomite yourself. İçinde bulunduğum ortamdan nefret ediyorum. Ben... Ben... Ben... Ee, diplomamı... Ben... Tezimi... Ben... Doktoramı... Bu tarz şeylerle uğraşmak için, böyle ortamlara düşmek için... Almadım. İyi, bu yeterli olur. Hı -hı. Evet, bütün çoğunun nasıl, nasıl istedğini gayet iyi biliyorum. Çok teşekkürler. Bizde de vardı, Black Mesa'da da vardı. <gülüyor> o. Do kadarıyla bu tabanca güç alanlarını devre bırakabiliyor. Yes. Maybe. Well, no, not currently. Yeah, we lost that part of this schematics or Boros did in one of the stupid labs. Or inside one of the stupid pets. It is lost. All questions lead to this conclusion. The blue fields within Big Mountain shall be fielded with force forever. biraz şey tamam çok teşekkürler. Ee, bir şey yoksa Mobius'u durduruyorum ben yes. Ben onların planlarından anlarım. Ben sizin planlarınızı anlarım. Sizin bilmediğiniz planları da anlarım. Öyleyse ben dışarı çıkıyorum. Well, teşekkür uh, ederim teşekkür efendim. Teşekkür ederim. ederim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aslında ben teşekkür ederim. Beni buraya getirip iş organlarımı aldığınız için, beni beyinsiz, kalpsiz ve omurgasız bıraktığınız için, hani rızam olmadan beni buraya ışınladığınız için ve beni çok tehlikeli bir ortama geri yolladığınız için, e, bir sürü saygısızlık, terbiyesizlik yaptığınız için çok teşekkür ederim. No! That would put it too close to us! It could press buttons, turn lights on and off! And worse, let other lobotomites in! We could give it Mobius's old room. It's where its brain got scooped out anyway. And plus, some of its parts are already there. Might be more comforting for it to hang out with its spine and heart. Home is where the heart is, after all. <laughs> See what I did there? Went literal. I suppose. We'll have to move that couch out of there. Been putting that off too long. Eight says let the lebodimite take the Sing central intelligence personality chip and reinstall it. That stuffy Mobius program Butler can walk the lebodimite, feed it, barter Jeez. with it for us. Alt seviye bilim insanları zaten hep konuşuyor. Hiç X köyü baştan bir parmak e, göstermek gerekiyor, parmak demek gerekiyor. Unuttum. Kafamın içinde çok fazla bilimsel terim var, raporlarım ve e, bilimsel raporlarım ve e, bazı günlük terimleri unutabiliyorum. X köyü, X köyüne kesinlikle gireceğiz. Yani getirdiğiniz ee, bu bu bu bilimsel dehanın bu, bu parlak ışığın e, köyünüze isim verdiğiniz insan olduğunu bilmiyorsunuz. Ya bir şeyler yapabilirim değil mi? Takas mı kasıf yapabilirim yani. Erzaklarımı cep sallayabilir sağlayabilir bu. sistem. <gülüyor> might <gülüyor> be ticaret yapacağız içinde bulunduğumuz duruma bak ya his wild These so bottle caps, Nuka, and sunset. Nuka, Kula kola tercihim beyefendi. Nuka Kula tercihim. He <gülüyor> was fare kimmiş öğren. <gülüyor> neyse okey. Of that stupid bozuluyor sizin yüzünüzden. E bu cips seri üretilmişe benziyor. Var mı başka cipsler? Are there other chips? Are you echoing what he said or <gülüyor> are you asking for real? He's asking. Yes. Dr. Klein, there kontrol edin isterseniz. Mobius. It is not Orada yazılımda bir olmuş. Ara sıra e, bazı teknik parametreleri kontrol <gülüyor> <program> etmek <gülüyor> için bu tarafa bakabilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Siz merak etmeyin. Tamam yani bu alışveriş yapabileceğim, erzaklarımı Japan'ın yenileyebileceğim bir e, şey değil mi sistem? Ben size başka bir şey demeye çok korkuyorum. Ben bu alt seviye artık bilimsel e, personel ne, ne dersem cevezelik yapmaya devam ediyorlar. Beni de bırakın size efendim beni bırakın siz getirdiniz siz alık uyuyorsunuz beni konuşmaya devam ediyorsunuz. Bilim istasyonlarımıza. Bizim de bilim istasyonlarımız olmalı. E görüyorsunuz e, değerli e, bilimin takipçileri. E, kaldığımız yerden aslında devam ediyoruz. En son ne gördüyseniz yine oyun burada da. E, peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben şöyle yapmak istiyorum 16'ma. Okay. Tamam bu 16 ise şunu biraz artıyalım. Bir de şunu biraz artıralım. Ya şöyle yapalım. Hmm. Tamam böyle iyidir. Tamamdır ben yine e, çok hızlı bir şekilde e, buradaki şeylere bakacağım. Burada okay, bunları alayım. Ee, bilimsel değeri olan herhangi bir e, nesne görürsem alacağım bunları, Oo, onları alırım bunu yapamıyorum bunu hallederim hemen hiç sıkıntı değil yani Oo, burada çok ilginç şeyler olmuş. Uoo, bakınız efendim, bakınız, burada ee, hayvan kafesleri var. Bu değil tabi. Şurada gördüğünüz gibi hayvan kafes kafesleri var. Ooo, güzel şeyler varmış. Nuka Cola. Ha e, ve burada da bir tepsi var. Biz buna e, e, cerrahi tepsi diyoruz. Cerrahi ameliyatlarda kullanılıyor. Tepsinin üzerinde kan var. Bu bilimsel etiye aykırı yani e, gerekli kurumlardan izin almadan e, ödülleri de var bu herhangi kim kalıyorsa gerekli kurumlardan izin almadan ki izin aldıklarından çok şüpheliyim e, canlı varlıklar üzerinde. Belirli. Ne kadar terbiyesiz bir o şey güzelmiş. Ee, tesislerinizin ee, teknik yansıması güzelmiş. Ben size bir hipotezim anlatıyordum ama unuttum şu an. Hangi hipotezimi anlatıyordum? Burası çok hoş bir yer aslında. Doktor Clyde'nin odası burası herhalde. Evet kesinlikle burası Doktor Dalan'ın odası. Ben şuradaki şapkaları alacağım. Şuradaki e, pijamaları da alacağım izninizle. Çünkü onları kullanabiliriz. Bütün bu şapkaları topluyorum. Çünkü <gülüyor> evet daha önce dediğim gibi. E, şapkalar. Bir sebepten dolayı burada kirli yazıyor, o sebebi ben... Ee, kesinlikle bunu buraya koyuyoruz. Açıklamak istemiyorum. Semantiğini açıklamak istemiyorum. Lütfen semantiğini kendiniz yorumlayınız. Oradaki kirli elbiselerin. Çünkü yani... Benim bir... Değil mi? Bir, bir Değildiğim gibi. E, bu her ne kadar bu yerde olmasa da bir terbiyem var. Burası da konuşamayan doktorun olası olmalı. Dalga mühendisinin olası olmalı ki içeride yine kirli kirli şeyler görüyoruz. Güzel burayı da açtık. Buvarda neden farklı saat, neden her yerde saat olduğunu anlayamadım ben. Bunun hakkında e, bir araştırma şart. E, bilimsel yöntemi kullanarak, bilimsel yöntemin yollarını izleyerek bir araştırma yapmak şart ki, e, bilimsel meselelerin gelecek bölümüne kadar onu da yapacağım. E, tabii şimdi, Hemen şey yapmıyoruz. Çok kısacık bazı şeyler yapacağım. Okey, buradaki bunları alırım tabii ki. Nuka Cola biliyorsunuz. E, her zaman bilimin sponsoru olmuştur. Bilimin arkasında durmuştur. Ben de. Nuka Cola'nın arkasında dururum. Eee dur. Okey selam. Sir. And the most to the I am your valet and sen ne kadar saygılı bir e, şeysin ya? Hangi hizmetleri veriyorsun? Sen ne kadar saygılı bir yapay zekiyasınız siz <gülüyor> ya? Tam, ticari yapalım bakalım o zaman. Harika. Bunları da veriyoruz, alev de püskütmeyeceğim. Çok teşekkürler. ...verebileceğim başka bir şey yok. Güzel. Ve bilimin... E, ...yılmaz takipçileri, bilimin... ...yılmaz savunucuları... ...bilimsel meselelerin... ...bir bölümünün daha sonuna geldik. Unutmayın. Değerli dostlarım. Yaşamdaki... ...en gerçek otorite... ...bilimdir ve bilim... Bay Higgs e birlikte gelir. Görüşürüz sonraki bölümde.